Size logaritmalarla ilgili son bir özellik daha göstereceğim. Diyelim ki x üzeri n a'ya eşit. Çok karmaşık bir şey değil. Bu da log x tabanında a eşittir n demenin başka bir yolu değil mi? Biri logaritma, diğeri üstlü sayı. Ama aynı şeyi ima ediyorlar. Eğer bu ifade n'ye eşitse birkaç video önce yaptığım gibi bunu n ile değiştirebiliriz. O zaman x'i böyle yazabiliriz. Log x tabanında a. Bu ifade neye eşittir? a'ya. Harika. Şimdi yapacağım şey sizin için biraz karmaşık gelebilir. x üzeri log x tabanında a, a'ya eşit olur. Bu ifadeyi incelerken neden bu kadar boş yer bıraktığımı birazdan anlayacaksınız. Şimdi denklemin iki tarafında 1 bölü log x tabanın a kuvvetini alacağım. Eğer, denklemin bir tarafına bir şey yaparsam, diğer tarafına da yapmak zorundayım. Burada da a üzeri 1 bölü log x tabanında a yazmamız gerekiyor. Şimdiden biraz göz korkutucu olduğu farkındayım ama birazdan nereye çıkacağımızı göreceksiniz. Bu ifade sadece bunu anlatmak için başka bir yol. Şimdi ikisinin de bu kuvvetini alıyorum. Şimdi bunu neden yaptığımı göreceksiniz. Eğer bir üslü sayının kuvvetini alıyorsanız, Kuvvetleri çarpmanız gerekir, değil mi? O zaman bunlar birbirini götürecek. Çünkü payı bu olacak, bu da payda olacak. O zaman bu ifade bize x üzeri 1 verir. Doğru mu? Çünkü log x tabanında a bölü log x tabanında a 1'e eşittir. Bu da x eşittir a üzeri 1 bölü log x tabanında a'ya. Büyük ihtimalle sen bununla nereye varmaya çalışıyorsun diyorsunuzdur. Şimdi size kısaca göstereceğim. Şimdi a'yı da başka bir değişkenle değiştirebiliriz değil mi? x'in b üzeri 1 bölü log x tabanında b'ye eşit olduğunu da yazabilirim değil mi? Farklı bir şey yok burada. a'ya yaptığım şeyi b'ye de yapabilirim. Şimdi iki farklı gösterim yazdım. x'in bu ikisine eşit olduğunu söyledim. O zaman iki denklemi birbirine eşitleyelim. Biliyoruz ki a üzeri 1 bölü log x tabanında a, b üzeri 1 bölü log x tabanında b'ye eşit. Şimdi ne yapabiliriz? Umarım bu sizi şimdi tatmin edecek. Şimdi iki tarafında log x tabanında b kuvvetini alalım. Bu log x tabanında b'nin kuvveti. Şimdi umarım neden bunu yaptığımı anlıyorsunuzdur. Bu tarafta ikisi de gidiyor değil mi? Çünkü bu pay, bu da payda haline geliyor. Bu tarafta da bu pay oluyor değil mi? Çünkü kuvvetleri çarpıyoruz. Log x tabanında b bölü log x tabanında a. Peki bu b'ye eşit oluyor değil mi? Çünkü bu iki logaritmayı bölünce 1 ediyor. Bu da b üzeri 1'e eşit oluyor. Şimdi tüm bu şeyi logaritma halinde yazalım. Bu da log a tabanında b. Buradaki ifadeye eşit demek. Log x tabanında B bölü log x tabanında a'ya eşit. Biraz kafa karıştırıcı ya da göz korkutucu olabilir ama bununla bir sürü örnek yapacağız. Çünkü hesap makinesi kullanıyorsanız bunun en kullanışlı özellik olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hesap makineniz sadece iki tane tabanla çalışıyor. Ya 10 tabanı ya da e tabanı. Çoğu hesap makinesi log tuşuna bastığınızda log 10 tabanında işlem yapıyor. Mesela log 7 tabanında 3'ün ne olduğu hakkında bir soru sordum. Peki kim 7'nin hangi kuvvetinin 3 olduğunu bilebilir? Çoğu hesap makinesinde bunu yapmak için kolay bir yol yok. Ama bu öğrendiğimiz kuralı kullanabilirsiniz. Bu log 10 tabanında 3 bölü log 10 tabanında 7 ile aynı şey. Ve hesap makinasında hesaplaması çok kolay. Sadece 3'e ve log'a bas. Bu sayıyı verecek. Sonra 7 ve log'a bastığında da bu sayıyı verecek. Ve oldu. Umarım bunun doğru olduğuna inanmışsınızdır ve nasıl kullanacağınıza dair bir fikriniz vardır. Bu videoda genel olarak bu kuralın nasıl oluşturulduğu üzerine durduk. Bu kuralları gerçekte nasıl kullanabileceğinize dair birkaç video daha yapacağım. Yakında görüşürüz.